Aşağıdaki şekle bakarak soruyu cevaplamamız isteniyor. Ve açının çeşidi soruluyor. Seçeneklerimiz ise dar, geniş ya da dik açı olarak verilmiş. Yani şekle bakacağız ve açının ne tür bir açı olduğunu söyleyeceğiz. Peki, şekle bakalım o zaman. Gördüğün o ki iki tane karınca yiyen arkadaş bir karıncanın peşindeler. Bu karınca yen aşağıya yönelmiş, bu ise sola doğru koşuyor. Tabii hangisi daha hızlıysa karıncayı o kapacak, değil mi? Ama tabi soruda bu sorulmuyor, hangisi önce karıncayı kapar denmiyor, aralarındaki açının çeşidini bulmamız gerekiyor. İki karıncayı yin oluşturduğu açı bir dik açıya benziyor, öyle değil mi? Eğer illaki bu seçeneklerden birini seçecek olsaydım, dik açıyı seçerdim. Dik olarak aşağı ve yine dik olarak dim dik sola giden iki karıncayı y arasında ancak bir dik açı olabilir. Eğer bu dar bir açı olsaydı aralarındaki açının 90 dereceden küçük olması ve bunu sağlamak için de ne bileyim yukarıdan gelen karınca yeğenin bu yönden geliyor olması gerekirdi. Eğer geniş bir açı olsaydı da bu açının 90 dereceden büyük olması gerekirdi ama zaten bu açı 90 dereceden büyük görünmüyor. Peki cevabımızı kontrol edelim. Ve birkaç alıştırma daha yapalım. Aşağıdaki şekilde verilen açılardan hangileri dar açıdır? Hemen hatırlayalım, dar açı 90 dereceden küçük olan açıydı değil mi? A ve C açıları 90 dereceden büyük görünüyor. Ama B ve C 90 dereceden küçük görünüyor. O halde B ve C'yi işaretliyorum. Çok güzel. Hemen bir tane daha yapalım. Aşağıda yeşille işaretlenmiş açının çeşidi nedir? Bu açı 90 dereceden küçük bir açı, öyle değil mi? Eğer 90 derece olsaydı, bu kenarın dışarıya doğru gelmesi gerekirdi. Yani daha büyük bir pizza dilimimiz olurdu. Hatta bir çeyreği olurdu. Bu kesinlikle 90 dereceden küçük bir açı, yani dar bir açı. Şahane. Hemen bir tane daha yapalım. Öncelikle aşağıdaki şekli incelememiz gerekiyor. Sonra da kutudan şekli tanımlayan sembolü seçip soruyu cevaplayacağız. A açısı 90 dereceden küçüktür. O zaman küçüktür sembolünü seçiyorum. Şimdi de soruya geçelim. A açısının çeşidi nedir? Eğer A açısı 90 dereceden küçükse dar bir açıdır. Öyle değil mi? Eğer 90 dereceye eşit olsaydı dik açı olurdu. 90 dereceden büyük olsaydı da geniş bir açı olurdu. O zaman dar açıyı seçiyorum. Ve doğru yapmışız. Çok güzel.